Bugün 21 Eylül 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz. Ay aslan burcunda ilerliyor. Değişen enerji dinamikleriyle özgüvenimiz ve cesaretimiz artabilir. Önümüzdeki iki gün yeteneklerimizi ifade etmek, takdir edilmek, dikkat çekmek dürtüsüyle sosyal yaşama daha fazla yönelebiliriz. Ay sabah erken saatlerde terazi burcundaki Merkürle uyumlu görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabilir, ilişkilerde başarı elde edebiliriz. Günlük işlere ve hedeflerimize odaklanmamız istikrarlı hareket etmemizde mümkün. Sabahın ilerleyen saatlerinde Ay, Koç burcundaki Jüpiter'le uyumlu görünüm yapacak. Sosyal ve yaratıcı enerjilerin artması günün geri kalan kısmını daha keyifli ve eğlenceli hale getirebilir. İyimser ve güvenli enerjilerle özel ve sosyal ilişkilerde çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Sanatsal faaliyetler, yaratıcı hobiler, çocuklarla ilgili konular, güzellik ve estetikle ilgili kavramlar da bugün daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Akşam saatlerinde etkiler biraz daha rahatlarken sosyalleşme ihtiyacımız da artabilir. Bir süredir görüşmediğimiz kişilerle bir araya gelebilir, ilginç sohbetler yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.